Merhaba dostlarım ben Serdar ve Minecraft'ın başka bölümüne daha hoş geldiniz. Az önce su bardağımdan son yudumlarımı değiştim ve şu an e, resmen susuz... O ne o? o at o değil mi? E, aha bir tane daha koyun. A, sen de gel. Ama şeyim kalmadı. Geçen bölümde hemen bir çiftliğimiz olmuştu. Geçen bölümde çok fazla şeyler yaşamıştık. Ben de hemen onun üzerine e, geldim. Bu bir diğer bölümü e, şey yapıyorum... Ya 64 taneyi de almama gerek var mıydı diye şey yapıyorum. Şöyle. Nasıl yapıyorduk ya? Heh. 32 tanesi kalabilir. Güneş sayarım. Güneşin nerede olduğunu görmemiş. Güneş şurada ve sarım Günde ilerliyor. Ben bir, bir iki coin daha şey yapayım. Hazırlık yapayım. Şu, şu tarafa doğru git. Aa büyüdün lan mı sen? Gözümün önünde büyüdün oğlum. Sen az önce yuvaladın ya. Az önce yuvalamadan da az önce geldin ya. Neyse ben şuradaki diğer ee, koyunu da alayım da. Selam koyun gel bakayım. Gel gel. Gel gel. gel. O aptalca açtığın gözlerle gel. Gerçekten çok aptal görünüyorsun ama. Lan koyunlar öldürdüğümüz et, et düşüyor muydu ya? Hiç bilmiyorum ki. Şu an bunları et düşer belki diye yapıyorum ama. inekler de zaten şey yapıyor. Ya tavşan eti çıkıyorsa herhalde koyun eti de çıkıyordur. Gel bakayım. Gel bakayım. buraya buraya buraya buraya gelin gelin bakayım gelin bakayım gelin gelin seni hatırlıyorum böyle seni hatırlıyorum Haydi bakayım üçüncü nesil çıktı böyle aradan bir dakika geçmeden üçüncü nesli çıkardık be <gülüyor> Abi çok iyi lan o <gülüyor> daha açık tonda görüyor <gülüyor> çok iyi lan <gülüyor> çok keyif alıyorum ben buradan böyle fasulye ee, bitkilerini eşleştiriyormuşum gibi hissediyorum. Harika ya. Ee, bu da bizim haritamız. Haritaya nasıl şey bakılıyor ki? Böyle M'ye bastığımız zaman büyüyor mu acaba yoksa? Haritayı doldurduğumuzda harita doluyor mu? Yoksa ben bu haritayla bir şeyler falan yapabiliyor muyum? Yani nedir acaba bunun şeyi? Neyse şuraya doğru gidelim abi ya. Aa ben, benim bu haritayı açtığım yer merkeziyor mu oluyor? Öyle bir şey mi var? Sanırım. Neyse şu an... E, aç değilim sus değilim. Aha demirim var. E, şey yapayım ben burayı keşfetmeye yapmaya çıkma. Önce bir günün bitmesini bekleyelim. Evde ben bir şeyler halledeyim. Ertesi gün ilk ışığında da dışarı çıkalım. E, şöyle yapalım. E, burada hiçbir şey yok tabi. Şunu alayım. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Şunları e, alalım biz. Bunlar bizim bizim Tarım ve hayvancılık ürünlerimiz olsun. Şarkütüleri <gülüyor> açacağız. <gülüyor> Şarkütüleri açacağız. Neden? 64 tane şeyim var benim ya. Ne oldu? Ha şey oldu. Okey. Ee, okay. Şöyle yapıyoruz. Seni şuraya koyuyoruz. Seni... Hayır. Senin de yarısını alıyor. Hayır. Nasıl alıyorduk? Ha, kontrol mi alıyorduk? Hayır. Kontrol. Ha sağ Okey. Sen böylesin. Senin demirleri aldık. Ee, sendeki demirlerle benim neyim yok şu an üzerimde? Ee, botlarım ve miğferim yok. Hehey. Hey. Karakterimi görünce mutlu oluyorum. Botlar. Yes. Ve miğfer. Yes. Yes. Yes hey, hey yes be. Şunu da şuraya koyalım. Dışarıdan başka neler yapabiliriz? Ee, şunları kırabiliriz belki yani. Onları kırıyorum ki ben daha anlamadım ama. Bence uyuyalım artık ya. Yani. Belki bir iki ekmek daha yaparım. Ve uyurum artık the parrots and the bats mı? Size günaydın çıka ve cisim. Böyle sizce bundan sonra size. Heh, şimdi hadi gidelim. Şu tarafa doğru gidiyoruz. Oraları keşfedeceğiz bakalım. Şöyle doğuda neler var? Güneşin doğduğu yöne doğru gidelim. Ee, neler var? Acaba güneşin doğduğu yöne doğru gidersek gün kısalar mı falan? ha, <gülüyor> biraz saçma saçma yorumlar işte hep. Tavuklar tohum yiyordu. Tavuk e, çiftliği yapacağım ama evde çikavecisim var. O yüzden çok gerek kalacağını düşünmüyorum. Ee, onu Yumurtayı ne yapacağız ya? Hakikaten. Bu arada yine iki bölüm, genelde böyle bölümleri arda arda çektiğim için e, şey olmuyor. Ama siz yorumlarınızı yazmaya devam edin. Çünkü her bölümü arda arda çekmiyorum. Her iki bölümü arda arda çekmiyorum. Ee, bazen tek bölüm oluyor. Bazen iki bölüm oluyor. O yüzden siz ee, sorularınızı, yorumlarınızı, düşüncelerinizi, önerilerinizi yazmaya devam edin. Ben onları okuyor olacağım zaten. Buralar da pek. Oooh, oh, oh. neymiş ki burası? Oh! Hey halt halt halt aha Çıka ve cisim kaldınız öyle ya. Yapacak hiçbir şeyimiz yok bak ah be. Yumurta da var bu işte geri zekalıca bir hamle yaptıktan sonra insanların hayatlarında Hocam siz de bir yine büyüdünüz zaman kaldınız böyle ya <gülüyor> içeride öylece hapis kalacaksınız siz de yapacak bir şey yok ya gerçekten. <gülüyor> Şöyle bir gidelim cesedimizin olduğu yere doğru bir gidelim yani. <gülüyor> ya 5. bölümü geldik diye çok seviniyordum 6. bölümde öldük zaten. Nerede şey olduk biz? Nerede şey yapacağız ha? Shift, Ctrl. Neden şey yapayım? ha? Shift'ten aşağı iniyor. Bu ne ne lan buraya? Burası patlayan yer değil herhalde. Nereden nerede öldük biz? Nerede öldük bize? Şöyle gidiyorduk. Bir yer, bir yer patlamış olması lazım. <gülüyor> söyleyecek söyleyecek hiçbir şeyim yok. Söyleyecek en ufak bir şeyim bile yok. Hiç söyleyebileceğim de bir şey yok yani. Ne güzel. Çok şanslıydık. Her şey elimdeydi. Ama elimdekiyle yetinmedim. Aksiyon olsun istedim. Dedim ki ben bu Creeper'ı öldürürüm. Ama öyle olmadı. Çünkü Minecraft dünyası acımasız ve gerçekler daha da acımasız. Ah ah ah. Tavuklar da burada takılıyor uçan adaların altında. Well. Şunu da var ya. Yani. Hiçbir işe yaramıyor ki. Evet. Hayır. Hardcore. Evet arkadaşlar. Yeni bir dünyaya başlıyoruz. O yüzden. <gülüyor> <gülüyor> selam sizler kaplumbağasınız okeyy Wow kaplumbağalar Bule abi ben neden böyle bir yerden başladım Şu tarafa doğru gidelim bari ağaç var orada en azından Kaplumbağalar öldüreyim mi bir tanesini Ne çıkacağını çok merak ediyorum selam Kaplumbağalar böyle bir ses çıkarıyor ya. Bunlar ölmüyor. Hocam kafana vuruyorum ben senin. Kafana eziyorum şu anda. Ölür müsün acaba? Bir şey söyleyeceğim. Çok dayanıklı çıktın. Hak ettim bence yaşamayı. Çok özür dilerim. Keşke seni arkadaşlarına bu kadar uzağa atmasaydım çünkü çünkü oraya gitmeni çok uzun zaman sürecek. Ama ben ağaçların olduğu yere doğru devam ediyorum. New recipes unlocked mu? Ulan yüzüyorum be. A tuz, tuzlu su, tuzdan bir şeyler yaparım falan gibisinden bir kafaya girdim herhalde. Acaba yeni gördüm. Yani adaya düşmüşüm, adadan başlamışım. İyi bu adada bir şeyler yapmaya çalışalım en azından. Ama çok Üf, çok derin. Çok derin. Suylarım diken diken oluyor. Çok kötü. Oho. Oho. Oho. O ne? Yeme beni. Ha sen Yunus'sun. Hayır hayır hayır. hayır. Gözünü seveyim şuraya çık. Gözünü seveyim çık. Hadi be. Hadi çıkarsın sen be. Voov. Wow. Şunları bir... Evet bunu yapmak zorundayız artık yapacak bir şey yok. Şunu iki üç tane indirince... Yani... Ada ülkesi olarak devam edeceğiz bundan sonra hayatımıza. Ada ülkesi olarak da devam edemeyeceğiz sanırım çünkü güneş batıyor. Ağacı bitirmek istiyorum elimle ya. Şunu şöyle koyalım. Hemen şunu da halledelim. Şöyle bir tane de şundan yapalım. Okey. Şimdi çabucak bu ağaçları indirebilirsek kendimize bir ev yapabiliriz. O ne be? Aslında çok saçmaymış bu yol. Şöyle inersem yerin altına doğru Taş bulabilirim Taşla çok daha hızlı ilerleyebilirim Okey Ha? Ne A çocuk zombi Ulan hemen çocuk zombiye mi çıktık Hiç bunlarla uğraşmayacağım. Altı tane taşım var. Okey. biraz daha devam edebiliriz. Bir tane, biraz daha. Okey. yukarı, yukarı, yukarı, yukarı, yukarı. Çabucak, çabucak. Haydi bakalım, bir iki şey daha yapabilirsek harika. Bir şey aldım mı ben? Aldım et. Evet. Okey koy onu. Şunları da koy. Harika. Süper. Süper süper süper süper süper. Hocam çabucak şu ağaçları bir indirelim ha. Ulan orada kazılı varmış zaten ya. Oho şu bak. Boşu boşuna yeri kazdım. Birazcık daha keşfetsem. Neyse en azından yer altına gidebileceğimiz bir yer oldu. Okey. Creeper bizi patlattı. Creeper bizim se. Aaa bir, ge Aa, bir gemi daha var lan. Güzel. Güzel güzel. Tamam. Şimdi çabucak şunları bir halledelim kendimize. Yine ev kazıyacağız yerin altına. Yok hiç böyle bir şey yapmamız gerek yok aslında. Küçük küçük odalardan ilerleyebiliriz. Ha Bizim neye ihtiyacımız olacak bu durumda? Şu an yünümüz yok. Bizim yüne ihtiyacımız olacak. Elimizde hiçbir şekilde yün yok. Siz nesiniz ya? Bu soru hiç çok sık duyuyor musunuz hafıklarım hayatınızda? Siz nesiniz ya diye falan. İşte ben Genelde soruyorum onu. Tabii karşılaştım insanlar değil de. Sen kimsin abi sen kimsin de. Seninle karşılaşıyorum ben ya. Falan e, e, demiyorum tabii insanlara. bunlar da tükürerek de söylemiyorum ama. Olacak artık bir şekilde güneş gücünü azaltıyor. Güneş gücünü gittikçe azaltıyor. Ben şunları alayım. Okay. Şu an yeterince bir şeylerimiz oldu. Bence biz böyle çok iyiyiz. Ben şurayı biraz kazarsam. Okey oraları sal. Böyle iyiyiz ha. Şu o Kendi evimizi yapacağız. Gerçekten hobbit gibiyiz yani. Hiç kendi evimizi inşa etmiyoruz, hepsini oyuyoruz. E bundan sonra demek ki hayatımız çok böyle olacak. Ben bu hayatla e, barışık bir şekilde yaşayabiliyorum. Bence siz de barışın. Oyuk evlerden yaşayın. Oyuk evler, oyuk yuvalar. Wow. Chills. Türk dizileri hep. Türk dizisi gibi. Ya işte Minecraft serileri yapıyoruz. Production yüksek. olacaklar artık bir noktada. Şimdi şu ha ha ha ha benim çabuk olmam gerekebiliyor bazı noktalarda. Bazen çok çok çok zaman harcıyorum. Selam sen bizimle geliyorsun. Teşekkürler işbirliğin için. Seni burada bırakmışız. Kesinlikle isteyerek yaptığım bir şey değil de. Seni aldık. S siz de aldık. Ayrıca şöyle bir şeyle yapmam gerekiyor hayatımın bir noktasında. Onu da yaptım. Hı -hı. Hemen benim bir... Şunu yapmam lazım. Ba aldıma biraz sert bir şekilde vurmuş olabilirim. Ee, onun e acısını çekiyorum şu an. Elim bazen de dengesiz olabiliyor. Onları aldık. Güzel. Odun lazım bize çünkü ışık yapacağız. E, hey, torch, meşale, hayat, hayat Serdar. Hayat bu sefer birazcık daha başarılı bir şekilde sürdüreceksin onu inşallah. Öyle bekliyoruz hepimiz senden. Çok da vakit harcayamam, çok da vakit harcayamam. Ölmeden ha, kahvaltıyı da e, bulduk bir şekilde. Gökten düştü resmen. Nasıl alsana kahvaltıyı? Heh. Hayri dostum, ayrı dostum, Hayri dostum. Okey, şimdi seni salıyorum, e, seni salamıyorum çünkü bunu koymamışım yere. Yan yana durun siz şöyle. Seni şuraya salıyorum, seni de şey olmak için salıyorum. E, siz de benim yanıma geliyorsunuz. Sizleri değiştiriyorum artık. Aha. Şimdi. Çabucak şurayı bir eve çevirebilirsek bizim için harika olacak her şey. Ne? Ses neydi? Hep evet, böyle şeyler beni korkutuyor ama Korkmadan bitirebileceğiz inşallah bu bölümü. Çok korkmadan. Oho. Hayır. Evet. Panik mod on. Panik mod on. Panik yapıyorum şu an. Çabuk bir kapı yap. Çabuk bir kapı. Gözlü seveyim çabuk bir kapı yap. ha. Nikmat on. Hadi. Bence bitiririm. Bence içeriye bir örümcek veya creeper veya zombi dalmadan bitiririm. teşekkürler bu şurası da karanlık olmuş Şurada şey yapalım şuradan bir zombi gelirse var ya Bari elimize tahtadan bir kılıç mızrak yapabiliyor muyuz ya mızrak yapamıyoruz sanırım mızrak yapabiliyorsak mızrak tarifi veya bir şey verebilir misiniz acaba lütfen ee... bazen çok acımasız oluyor. Evet bazen çok acımasız oluyor. Şuradan bari bir hoe yapalım. Çiftçi, çiftçiye ihtiyacımız oldu musun? Oradan <gülüyor> devam ederiz. Granit, granit şurada kalsın. Hiç gerek yok. Diorit de kalsın. Gravel de kalsın. Andesit de kalsın. Abi üçlü, bu kadar fazla mineral koyuyorsunuz buraya. Ne gerek var? Ne yapacağım ben bu minerallerle? Ee, okay. gelenlerle kapışacağız artık yapacak bir şey yok suyum da yok hiçbir şeyim yok şu an umudum da yok umudum yok benim ee, lütfen benim için de siz e, umut e, duyun benim çok umudum vardı çünkü bir önceki seriden bir önceki aynı seride devam ediyoruz bir önceki dünyadan ama artık yapacak bir şey <gülüyor> Bari şey yapalım. Aynen yavaş yavaş bari bunu yapalım yani. Yapacak hiçbir şeyimiz yok çünkü. Oyalanalım. Bize şey çıkar. Estetik bir görünüm kazanmış olur. Bir şeyler. Bunları yerlere koysaydım da daha iyi olurdu. Nasıl bir şey var bu arada şimdi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu sefer doğru çıkacak şeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 60 lazım buraya. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şuradan başlayarak şunu koyayım. Şuradan başlayarak da şunu koyalım. Sonra teker teker hallederiz. Evet. Boş boş uğraşlar. Çünkü sabaha getirmemiz lazım. Güneş açınca hayatta olmuş olmamız lazım. O zamana kadar da ee, salak salak kararlar vermemem lazım ama ben şey yapmadım şimdi acaba yapmamışım yap bakayım güzel ve yine diyor aldık biliyorsunuz olmazsa olmaz dioritimiz. Diorit diyor diyor ne işe yarıyor ya yani çok şey gibi konuştum Diorit diorit konuşma lan falan gibi oldu Yok öyle değil ama Diorit'in ne işe yaradığı hakkında bir fikir sahibi olmak istiyorum. Ha bu şeyleri yere koyarsak daha iyi olur diye düşündüm. Ahşapları şu an da harcıyoruz. Ama yani demek ki hayattan daha önemli şeyler de var falan diyecektim. Yok ama Minecraft Hardcore modda hayat en değerli şey. Evet. Zombi beyinde bizi bize hatırlattığı üzere. Oğlum kapıya dayanırsan senin ağzını burnunu kırarım ha. İskeletle birlikte geziyorlar. Birisi infantry diri şey. İkisi infantry. Birisi uzaktan atacak diğeri yakın dövüş. Ulan kapıyı kırarsanız ne yapacağımı biliyorum ha. Elimi kılı... Demir mi lazım bana şey yapmam için? Ha acaba ulan acaba şeyden oluyor mu? Olmuyormuş. Üfff iki tane var. Çok var onlardan. Onlardan çok var benden sadece ben varım. Bunları da ıslatacağız ama yapmayacağız ama şunu yapabilirim yani şurada hazır, şunlar kalmışken şuraya şunları doldurabilirim ve bit bitti elimizde kalmadı ha yok bunu varmış da biraz daha varmış. Ha şuraları da halledebilirim aslında. Şuraları da halledebilirim. Okey hala kapıya gelmiyorlar güzel bizim için güzel bir haber. Geldikleri gibi öldüreceğiz çünkü. Biz kendi küçük evimiz oldu bir tane daha. Yani ev, ev yapsaydık ve ulan bu kadar uğraşacağımı yapardım ben bu ev ya. Madem gece bu kadar uğraşacağım, değil mi? Oo. Oo. Kapıya dayandılar. Şehir şehrin surlarına dayandılar. Sabah şey, sabahı beklemiyemiyor zaman ben burada bitiyim bir Ve Apoop'larım izlediğiniz için e, teşekkürler. Ne lan? Öldü. O zaman bir hasar gördü. Neyse. Bu da böyle bir bölümdü. Oldukça hüzünlü ve gerici bir bölümdü ama e, buralara kadar da geldik bir şekilde. Sonra öldük tabi. Ama baştan geleceğiz. İnşallah biraz daha ilerideki bir noktada öleceğiz bu zafer. Ee, geldiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, lütfen yorumlarınızı, düşüncelerinizi, önerilerinizi, like'larınızı, paylaşımlarınızı eksik etmeyin. Kanala destek olmak isteyen ahlaklarımız aşağıdaki katıl butonundan e, üye olabilirler. Ee, öyle. Sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız ziriyla bay bay.